Eşler, selamlar ben sevml Hoca sml Hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin yayınları modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün 3 sayfa çözeceğiz sizlerle birlikte 101 102 ve 103 sayfalar olacak Arkadaşlar bu sayfalar ve yüzdenin yüzdelerinin ikincisinde kalmıştık ee, ilk soruyla vakit kaybetmeden başlayacağız kanala abone olduysanız ve videoyu Beğendiyseniz beni de mutlu etmiş olursunuz Hadi gelin hep beraber sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk sorumuza baktığımızda herkesin sadece bir enstrüman çaldığı bir sınıftaki öğrencilerin bir kısmı gitar çalıyor, geri kalanı da bağlama çalıyor. Gitar çalanlar sınıfın %20'si. Şimdi %20'si gitar çalıyorsa sevgili arkadaşlar bağlama çalanların e, gitar çalanlar bağlama çalanların yüzde kaçıdır demiş ya? Şimdi bunlar kim, ne çalıyor arkadaşlar? Gitar çalıyor. Peki bağlamada sınıfın geri kalanıydı. Geri kalanı nedir? %80'dir. İşte bize sorulan şey şu. %20, %80'in kaçıdır? diye soruluyor. Çeyreği olduğunu görüyorsunuz. Çeyreği ise eğer cevap ne olacak? %25 olacak diyebiliriz. Geçtim ikiye. %40'ı dolu olan bir su deposunda Aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Önce de budaki suyun %30'u kullanılıyor. Şimdi %40'ı doluysa 40K kadar su var diyelim. Bunun %30'u 3 kere 4'ten 12 yapar. Demek ki 12K'sı kullanılıyor. Geriye ne kadar kalır? 28K'sı kalıyor. Sonra depoya 256 litre su ilave ediliyor. Yani 28K'nın üzerine 256 litre daha su ilave edilince... Deponun %40'ı boş kalmış. Ne kadarı doludur yani? %60'ı. Yani ben 60K diyebilirim buna artık. Pekala 28K'yı bu tarafa gönderelim. 256 eşittir. 60'tan 28'i çıkarırsanız 32K gelir arkadaşlar. Ve K'da buradan 8 yaptığını görürsünüz. Deponun hacmi sorulmuş. Deponun tamamı %100'dü. Ve biz buna soruda 100K demiştik. E, K'yı da 8 bulduğumuza göre 100 çarpı 8 bize cevabı verir. Yani doğru cevabımız... 800 olacakmış ve gençler devam 3. soru aşağıda bir gıdanın üzerindeki saklama koşulları verilmiş üretim tarihi 0.2.01.2025 oda koşullarında son tüketim tarihi 17.01.2025 bu ürünü buzdolabında saklayarak kullanım ömrünü %75 artırabilirsiniz demiş Şimdi bu ürünü üretildiği tarihte satın alan kader Ürünü aşağıdaki buzdolabı poşetinde de buzdolabına koyuyor. Şimdi şöyle buzdolabında saklayarak ürünün ömrünü zaten %75 artırabiliyorduk. Bir de bir buzdolabı poşeti varmış arkadaşlar. Poşetin üzerinde de şöyle yazıyor. Bu poşette sakladığınız ürünün buzdolabı ömrü %25 uzar deniliyor. Buna göre kader bu ürünü hangi tarihe kadar kullanabilir diye sorulmuş. Ocak ayının da 31 gün olduğu belirtilmiş. Şimdi öncelikle şuraya bakalım. 2 Ocak 2025'te bu ürün alınmış. Son tüketim tarihi de 17 Ocak 2025. Yani sevgili arkadaşlar burada biz ayın ikisinden 17'sine 17-2 15 yapar. Bir de 1 ekliyoruz 16 gün. Gerçi son tüketim tarihi 17-01 olduğu için direkt 15 günde Ürünün bozulma günü var. Yani ürünün bozulma aşaması sürüyor 15 gün. Pekala. Şimdi biz bu ürünün ama şöyle 17'si de geçerli olduğu için son tüketim dediği için 16 gün diyelim arkadaşlar. Çünkü yani 17'sinde de ürünü tüketebiliyoruz. İkisinde üretilmiş. 16 gün boyunca bu ürünü tüketmemiz gerekiyor. Şimdi bu 16'yı. Buzdolabında saklıyorsak %75 artırıyoruz. Bunun %75'i nedir? 16 çarpıyor. %75 demek 3 bölü 4 demek arkadaşlar. Çarpıyorsunuz. Bu da bize 12'yi veriyor. Yani 12 gün uzatmış oluyoruz. 16'nın üzerine 12 ekleyince 28 güne çıkıyor buzdolabında saklayarak bu ürünün raf ömrü. Peki bir de bu 28 güne bu poşette sakladığımız için %25 daha uzatıyoruz. %25'i bunun çeyreğidir çeyreği de 7 gündür artı 7 gün daha eklenecek ve toplamda 35 gün sürecek sevgili arkadaşlar bu ürünün saklama süresi Şimdi Ocak ayı 31'iydi. dolayısıyla 31'inden ayın ikisine kaç gün var onu bir bulalım 31'den 2'yi çıkarıp 1 ekledik arkadaşlar bu da bize 30 günü verdi yani ayın ikisi dahil olmak üzere 31'i dahil olmak üzere ikisinden 31'ine 30 gün var bunun üzerine bizim 5 gün daha saymamız lazım. Yani Şubat'a geçtik artık. Şubat 1, 2, 3, 4, 5 yaptı. Dolayısıyla 5 Şubat hemen yazalım. 5 Şubat 2025'te bu ürün artık sevgili arkadaşlar bozulacakmış. Bunları nasıl gösteririz? 05, 02, 2025 deriz arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olur dedik. Ve 101. sayfamızı da bitirdik. 102. sayfamıza geçtik. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %20 artırılıp kısa kenarı %30 azaltılırsa bu dikdörtgenin alanındaki değişim ne olur? Şimdi kısa kenarına ben e, sevgili arkadaşlar 10k demek istiyorum. Uzun kenarına da uzun kenarına da ne diyelim? 10m diyelim. Tamam mı? Şunu normalde bunun alanını da bulalım. Alanı bulmak için çarpıyorduk. 100 km kadar alanı vardır. 10K sevgili arkadaşlar. Uzun kenarını %20 artırıyormuşuz. 10M %20 artırırsanız 12M yapar. Bunu da kısa kenarında yüzde %30 azaltıyoruz. Yani 3 kadar azaltacağız. Bu da bir de bize 7K'yı verecek. Şimdiki alanına bakıyoruz. 7 kere 12'den bulacağız. Bu da 84KM olacak. Bakın ne kadar azaldı? 100'den 16 azaldıysa o halde alan %16 azalır deriz. Doğru cevabımız da budur sevgili gençler. Geçtim 2'ye. Bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Bir ambalaj firması aşağıdaki hacimleri eşit olan kare prizma şeklindeki sarı kutulardan ve dikdörtgenler prizması şeklindeki mavi kutulardan üretmekte. Bakın bunlar kare. Sağdaki pardon soldaki sarı olan kare. Sağdaki de sevgili arkadaşlar neymiş? Dikdörtgenler prizmasıymış. Mavi kutu üretilirken uzun ve kısa olan taban ayrıtlarının uzunlukları sarı kutunun taban ayrıt uzunluğunun sırasıyla %20 arttırılması ve %20 azaltılması şekliyle elde edilmiş. Bakın ben buraya 10K ve 10K diyeyim. O zaman bunun uzun kenarı 12K olacakmış kısa kenarı 8K olacakmış. Birini %20 yani 2K kadar arttırdım ötekini de %20 yani 2K kadar azalttım. Buna göre mavi kutunun yüksekliği sarı kutunun yüksekliğine göre nasıl değişmiştir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle, hacimleri bunların eşitti. Şuraya bakalım. Ben bunun yüksekliğini h diyeyim. Bunun hacmi 100k kare çarpı h'tır. Sağdakinin hacmi de bu olduğundan ben diyorum ki 12k ile 8k'yı çarpalım. 96k kare olsun ve çarpı H çarpı x diyelim arkadaşlar. Soldaki sağdaki ne eşit? Şimdi buradaki k kareler bir kere gidecek zaten. Bakın k kare gitti, k kare gitti, h gitti, h gitti. Şimdi 100 eşittir ne olmuş oldu? 96 x olmuş oldu. Pekala şimdi biz bu x'i bulacağız. Sarı kutunun yüksekliğine göre nasıl değişmiştir diye sorulmuş ya bize. Şimdi burada o zaman şöyle diyeceğiz. 100 ve 96 idi ya. x'i bulmak için x eşittir ne gelir arkadaşlar? 100 bölü 96 gelecek değil mi? Şimdi x'i bulduk. 100 bölü 96. E biz bunu sadeleştirebiliriz. Neyle sadeleştireceğiz? 4'e böldünüz 25. 4'e böldünüz arkadaşlar. Burası da ne geldi? 24 geldi. Yani 25 bölü 24 oranında değişmiş. Fakat bize yüksekliği sarı kutunun yüksekliğine göre nasıl değişmiştir diye soruluyor. Tamam mı? Şimdi o halde biz şöyle düşünelim. Bakın. Soldakinin yüksekliği neydi? H'tı. Sağdakinin yüksekliğine de h çarpı x olur dedik. Yani h çarpı 25 bölü 24 olacakmış arkadaşlar. Peki yükseklik artmış mıdır? E, evet artıyor. Ne kadar artıyor? İşte h çarpı 25 bölü 4 kadar artıyor. Peki artış miktarını bir bulalım mı? Yani şundan şunu bir çıkaralım. Ne gelir arkadaşlar? 24 bölü 24 h'dan. Yani şöyle 25 çarpı haş bölü 24'ten şunu yani haşı yani 24 bölü 24 haşı çıkarırsanız ne gelir? Haş bölü 24 gelir. Yani bu kadar mı o zaman artmış oluyor? Evet. Diyorum ki bir tane haşta haş bölü 24 kadar arttıysa yüzde kaç sevgili arkadaşlar artmıştır diyelim. Bunun içinde de işler dışlar yapacağız. Yani bunu da bunu çarpıp 1'e böleceğiz. Yüzde 100'ü 24'e bölmem yetiyor. 100 bölü 24 sorulmuş bana 4'e böldüm 25 4'e böldüm 6 demek ki yüzde %25 bölü 6 kadar sevgili arkadaşlar yükseklik artmıştır diyeceğiz cevabımız da bu olacak ve devam ediyorum sağ üstteki sorumla sağ üstte arkadaşlar harfli yüzdeler konusu var harfli yüzdelerle de ilgili olan sorularımızı bir çözelim a sayısı b sayısının %30'una c sayısının da %60'ına eşittir Buna göre c sayısı b sayısının yüzde kaçıdır diye sorulmuş Şimdi öncelikle e, ben şöyle diyorum b sayısının 30'u b çarpı 3 bölü 10'dur c sayısının yüzde 60'ı da c çarpı 6 bölü 10 yani 3 bölü 5'tir Ve bu sayıların ikisi de a'ya eşit O halde bunlar da birbirine eşittir diyebiliriz 3'ler gitti 5 ile 10'u sadeleştirdim 2. Böylelikle B bölü 2 eşittir ne gelmiş oldu? C gelmiş oldu. Yani arkadaşlar bu ne demek? B'nin yarısı C'dir. O halde C sayısı B sayısının yüzde kaçıdır? Yarısı demek ne demek? 50 demek. Demek ki yüzde 50'siymiş sevgili arkadaşlarım. Devam ettim ikinci sorumla. Bir bilgisayarın hafızası aşağıdaki gibi eşit kapasiteli 2 diske bölünmüş. C'de yerel diski ve data Diski yani veri diski var. O da E olarak adlandırılmış. Yerel disk yani C'nin tamamı dolu. Bilgisayar hafızasının da %m'si dolu. Şimdi işlemler kolay olması açısından ben yerel diskin kapasitesini 50 dersem eşit hacimli oldukları için eşit kapasiteli oldukları için burası da 50'dir diyeceğim. E, tamamı 100. Şimdi %m'si doluysa tabii 100'ün de doğal olarak M kadarı doludur. O halde arkadaşlarım şu mavi ile gösterilen kısımların toplamına ben M demek zorundayım artık. Evet, buranın tamamının 50 olduğunu biliyorduk. Bu 50 ile şuradaki mavinin toplamı, şurasının toplamı M ise demek ki buraya ne kalacak? M eksi 50 kalacak. Şimdi bize demiş ki E diskinin yüzde kaçı doludur? E diskinin tamamı sevgili arkadaşlar 100'dü. Pardon 50'ydi. 50'nin ne kadarı dolu? M eksi 50'si de M-50 doluysa yüzde kaç doludur? Bakın iki katına çıktıysa iki katına çıkacak. Yani 2M-100'ü doludur. Yüzde 2M-100 bizim cevabımız olacaktır. 103. sayfamızdayız. Size özel kısmındayız artık. Rıdvan İznik'ten Abant'a giderken Akyaz'ı da mola verecektir. Aşağıda Rıdvan'ın aracının İznik'ten harekete başladıktan başladığındaki yakıt göstergesi ile Akyazı'ya vardığı andaki yakıt göstergesi verilmiştir. Rıdvan aracıyla İznik-Akyazı arası kullandığı benzinin %80'ini kadar daha benzin kullanırsa Avant'a varacaktır. Bakın İznik-Akyazı'da ne kadar benzin kullandıysa bunun %80'ini kadar daha kullandığında Avant'a ulaşacakmış. Aracın yakıt göstergesi eşit olarak bölmelendirildiğine göre Rıdvan Avant'a vardığında yakıt göstergesinin konumu hangi aralıkta olur diye sorulmuş. Öncelikle Rıdvan ne kadar kullanmış onu bulalım. Bakın şuraya gelmiş yani şuraya. Kaç bölme kullanmış? 1 2 3 4 5 6 7 bölme kullanmış tamam mı? Peki 7 bölmenin 7 tane bölmenin %80'ini merak ediyoruz. Yani 4/5'ini merak ediyoruz arkadaşlar. Bu da bize 28/5'i verecektir. 28/5 de sevgili arkadaşlarım 28'i 5'e bölerseniz 5,6'yı verecektir. 5,6 birim daha ilerleyeceğim buradan. 1, 2, 3, 4. Bakın şurası 5, daha sonrasında 6. Yani baştan itibaren dördüncü. Baştan itibaren dördüncü şurası şu aralıkta bir yerde olacak. Yani LM arasında olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız da LM aralığı olacaktı. Altta soru var. İkinci sorumuz. Bir iş yerinde çalışanların 96'sı mavi gömlek giymekte. İş yerinin düzenlediği bir toplantıya sadece mavi gömlek giyen çalışanlardan bazıları katıldığında iş yerinde kalan çalışanların %90'ının mavi gömlekli olduğu görülüyor. Şimdi iş yeri bir toplantı düzenliyor ve bu toplantıya sadece mavi gömlek giyen çalışanlar katılıyor bazıları katılıyor tamamı değil. Bu iş yerinde kalan çalışanların %90'ının mavi gömlekli olduğu bu sefer görülüyor. Buna göre çalışanların yüzde kaçı toplantıya katılmıştır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Bakın 96k kadar mavi gömlek var ve diğer çalışanlar da 4k diyelim. Şimdi 96k'nın bir kısmı sevgili gençler toplantıya katılıyor. Toplantıya katıldıktan sonra hatta yazalım 96k eksi x kadarı 4k Hala değişmedi. Onlar hala çalışıyorlar ve şu kısım bu işin tamamının yüzde 90'ı yapıyor. Yani o zaman ben e, 96k eksi x bölü ikisini toplarsanız 100k eksi x yapar. Yüzde 90 ne demek? 9 bölü 10 demek. İçler dışlar çarpım yaparsanız 960k eksi 10x diyeceğiz. Eşittir 900k eksi 9x diyelim. Bunu bu tarafa attığımız x. 900 k diğer tarafa attık. 60K yaptı. Yani arkadaşlar bu iş yerinde toplam 100K kişi çalışıyordu. Ve X kadarı gitti. Nereye gitti? Toplantıya. Dolayısıyla arkadaşlarım bu da kaçmış? 60'mış. 100K'nın sevgili gençler 60K'sı toplantıya gittiğine göre doğru cevabımız %60 olacaktı. Çünkü 100'ün 60'a gittiğine göre doğru cevap %60 olacaktı diyebiliriz. Üçüncü sorumuz için sağ üstteyiz. Alperen 4 testten oluşan bir deneme sınavına giriyor. Deneme sınavındaki her test 4 şıklı 40 sorudan oluşmakta. 3 saat süren sınavda Alperen her soruya her soruyu ya boş bırakmış ya da sorunun sadece bir şıkkını işaretlemiştir. Alperen 1. saatin sonunda ilk 2 testin tüm sorularını çözmüş ve soruların %80'ini işaretlemiştir. Şimdi Birinci saatin sonunda ilk iki testin tüm sorularını çözüyor. Ya, yani 80 tane soru çözmüş. Ve bunun %80'ini işaretlediğine göre yani 64 tane %80'i 8 kere 8'den 64 yapar. 64 tane işaretlemiş ikinci saatin sonunda bu birinci saatin sonu. İlk bir saat diyelim. İlk bir saat. Sonra ikinci bir saat diyorum. ikinci bir saatte de ilk üç testin tüm sorularını çözmüş. Ve sorulan e, soruların sevgili gençler. %70'ini işaretlemiş. Şimdi ilk 3 testin tamamı 120 soru yapar. 120 sorunun %70'i 7 kere 12'den 84 yapar. Yani arkadaşlar 120 tane sorudan 84 tanesini işaretlemiş. 2. saatin sonunda 3. bir saate bakacağız şimdi. 3. bir saatte de sınav sonunda tüm testlerdeki soruları çözmüş ve soruların %75'ini işaretlemiş. Sınavda toplam 40 x 4'ten 160 soru sorulardı. %25'ini yani çeyreğini işaretlemediyse 40 tanesini işaretlememiş. Demek ki arkadaşlarım 120 tane soru işaretlemiş diyeceğiz. Yani 160 soruda 120 soruyu işaretlemiştir ee, tüm sınavda. Buna göre Ahmet'in birinci, ikinci ve dördüncü testlerde boş bıraktığı soruların toplamının 3. testte boş bıraktığı soru sayısına oranı kaçtır? Şimdi... Birinci ve ikinci testlerde boş bıraktığı soru sayısı 16'dır. Bakın 64 tane işaretlemişti. İlk bir saatte 16 burada boş bıraktı. Dördüncü teste boş bıraktığı soru adedine bakacağız şimdi. 84'ten 120'ye 36 tane soru işaretlemiş. Ve sadece dördüncü testten, dördüncü testten 4 boş bırakmış demek. 16 artı 4'ten burası 20 soru boş kalmıştır diyoruz. Üçüncü teste bakıyoruz şimdi. Üçüncü test içinde şurası bakın. 64'ten 84'e 20 soru işaretlemiş. E bu sadece 3. testi. 3. testte 40 soru vardı. 40 tanesinin 20 tanesini işaretlememiş arkadaşlar. E, dolayısıyla 20 tane boş bırakmıştır diyeceğiz. E, bize oranı sorulmuş. 16 artı 4 20'nin 20'ye oranı sorulmuş. O zaman cevabımız ne olacaktır? Tabii ki 1 olacaktır. Ve geçtim 4. soruma. Aşağıdaki yapı 11 tane küpün birbirine yapıştırılmasıyla elde edilmiştir. Yapının yüzeyleri sarı, mavi ve yeşile boyanacaktır. Taban hariç kalan yüzeylerin %50'si sarıya, sarıya boyanan yüzey sayısının %60'ı kadar yüzey maviye ve geriye kalan taban dahil yüzeylerin tamamı yeşile boyanmış. Buna göre sarıya boyanan yüzey sayısının kaçı kadar yüzey yeşile boyanmıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili gençler. Taban hariç kalan yüzeylerin %50'si sarıya boyanmıştı unutmayın. Yani tabanı düşünmeden diğer yüzeyleri, görünen tüm yüzeylerin yarısını sarıya boyamışlar. Sarıya boyanan yüzey sayısının %60'ı kadarını maviye. Geriye kalanları da e, sevgili arkadaşlar taban dahil yüzeylerin tamamı yeşile boyanmış. Sarıya boyanan yüzey sayısının kaçı kadarı yeşile boyanmıştır diye soruluyor. Şöyle yapacağız. Şimdi taban hariç. Kaç tane yüzey görünüyor burada? Buna bakacağız. Tamam Şimdi en üstten bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, üstten bakıyoruz sadece. Şurayı sildim. 5 dedik ve 6. 6 tane yukarıdan görünen var. Tamam mı? 6 tane yukarıdan görünen. Şimdi ön taraftan görünenlere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9 tane var. Şurayı sildim. 6 tane yukarıdan. Daha sonrasında bizden bakınca 9 tane olduğunu söylemiştik. Şimdi sağdan baktığımızı düşünelim. 1, şurası. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sağdan baktık ve gördük. Daha sonrasında soldan bakıldığı zaman neler görünür? Bir de bunu düşünelim. Soldan baktığımız zaman da arkadaşlar şunun solu görünüyor. Bunun solu görünür. Şunun solu görünmüyor mesela. iki tane var. Şunun sol tarafı yani şu tarafı görünüyor. Bunun da bu tarafı görünüyor. Toplam 4 yaptı. Şununki 5, 6, 7, 8 tane de sevgili arkadaşlar soldan bakıldığı zamanki görünen yüzü var. Bir de tabi geriye ne kaldı arkadan bakma. Şu taraftan bakacağız yani. Şurada bir gözlemci olduğunu düşünün. Bir de bu taraftan baktığımızı düşünelim tamam mı? Pekala şurayı sildim hangilerinin yüzleri görünür şu 1 şu 2 şu görünür 3 4 5 6 7 8 9 tane de arkadan bakıldığı zaman yüz görünür şimdi 6 9 daha 15 16 daha 31 9 daha 40 yapar e, demek ki 40 tane yüzeyin %50'si sarıya boyandığına göre sarıya boyananlar sevgili arkadaşlar 20 tane olacak Pekala. Şimdi 20'nin %60'ı lazım bize. 2 kere 6'dan 12 yapar. Demek ki maviye boyananlar sevgili arkadaşlarım 12 tane. 20 artı 12 38 yaptı. Pardon 32 yaptı. Geriye 8 tane boyanmamış görünen yüz var. Bir de tabandakiler var. Tabanda kaç tane var? 4, 5, 6 tane var. Şimdi yeşile boyananlar hem tabanları boyanıyor hem de buradan geriye kalan yüzler. Yani 8 tanesi daha. Yani 14 tanesi boyanıyor. Demiş ki bize bunlar da yeşile boyanmış. Hemen yazalım. Sarıya boyanan yüzey sayısı 20 idi. Yüzde kaçı kadar yüzey yeşile boyanmıştır? 20'de 14. Bakın 20'de 14 ise yüzde kaçtır diye soracağız. 5 katıysa 5 katı kaç yapar? 70 yapar demek ki cevabımız ne olacak? 70 olacak sevgili gençler. Evet bu da sanırım son sorumuzdu aynen bir sonraki videomuzda ve testimizde yüzde problemleri pekiştiriyorum. Test 1'de görüşürüz gençler. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.